f x eşittir x eksi 3'ün mutlak değeri bölü x eksi 3 diyelim. x 3'e yaklaşırken f x'in limitini bulmak istiyorum. Baktığınızda fonksiyonun x eşittir 3'e tanımlı olmadığını görebilirsiniz. 0 bölü 0 elde edersiniz. Bu da tanımsız demektir. Bu soruyu cevaplamak için bu fonksiyonu biraz değişik bir şekilde yazalım. İki duruma ayırmamız gerekiyor. x büyüktür 3 ve x küçüktür 3 x büyüktür 3. x 3'ten büyük olduğunda bu fonksiyon nasıl sadeleşiyor? Burada pozitif bir değer olur. Mutlak değerden aynen çıkar. Yani x 3'ten büyük olduğunda x eksi 3 bölü x eksi 3 elde ederiz. x 3'ten büyük olduğu için pi pozitif olacak ve mutlak değerini alırken değeri değişmeyecek. Yani bu ifadeyi elde ederiz. Baştan yazarsak, x büyüktür 3 için f eşittir 1, x büyüktür 3 için. Şimdi de x'in 3'ten küçük olduğu durumu düşünelim. x 3'ten küçük olduğunda x eksi 3 negatif bir sayı olur. Bunun mutlak değerini aldığımızda, eksi 1 ile çarpmanız gerekir. Yani x eksi 3'ün eksisi bölü x eksi 3. Bunları sadeleştirmek isterseniz, x, 3'e eşit olmadığı sürece bu kısım 1 olarak sadeleşir, yani eksi 1 kalır. x küçüktür 3 için eksi 1. Eğer bana inanmıyorsanız sayılarla deneme yapabilirsiniz. 3'ten büyük hangi sayıyı koyarsanız koyun, 1 elde edersiniz. İki aynı ifadenin birbirine bölümü. Ve 3'ten küçük x değerleri de deneyin. Hangi sayıyı denerseniz deneyin, bu sefer de eksi 1 elde edeceksiniz. Bu fonksiyonu görsellemeye çalışalım. Hemen eksenlerimizi çizelim. x ekseni, bu da fx ekseni. y eşittir fx. x eşittir 3 noktası bizim için önemli. x eşittir 1, 2, 3, 4, 5 ve böyle devam edebiliriz. Burada da artı 1, 2, burası y eşittir 1. Bu da y eşittir, eksi 1, eksi 2, böyle devam ediyor. Baştan yazdığımız şekliyle bu fonksiyon şu fonksiyonla aynı. Yalnızca farklı bir şekilde yazmış olduk. Fonksiyonumuz 3'te tanımsız. Ama x 3'ten büyük olduğunda fonksiyonumuz 1'e eşit. Yani böyle bir şeye benziyor. 3'te tanımsız ve x 3'ten küçük olduğunda fonksiyonumuz eksi 1'e eşit. Yani şöyle bir şey olacak. Yine 3'te tanımsız. Grafiğimiz böyle. Evet. Şimdi soruyu cevaplamaya çalışalım. X 3'e yaklaşırken limit nedir? X 3'e negatif yönden, 3'ten küçük sayılardan yaklaşırken limitin ne olduğunu düşüneceğiz. Bu notasyonda negatifi 3'ten sonra üst simge olarak yazdım. Soldan limit alıyoruz. 3'ten küçük değerlerle başlıyoruz ve 3'e yaklaşacağız. Sıfırdan başlıyoruz diyelim. f eşittir eksi 1. 1'e geldiğimizde f eşittir eksi 1. 2'ye gelince f eşittir eksi 1. 2,999'a ulaşınca da yine f eşittir eksi 1. Soldan yaklaşırken limit eksi 1'e yaklaşıyor. Şimdi x, 3'e pozitif yönden, 3'ten büyük sayılardan yaklaşırken limit nedir, onu bulalım. x, 5'e eşit olduğunda, fx eşittir 1. x, 4'e eşit olduğunda, fx eşittir 1. x, 3,000001'e eşit olduğunda da, fx eşittir 1. Yani 1'e yaklaşıyor. Burada tuhaf bir durum gözlemliyoruz. Soldan yaklaşırken bulduğumuz limitle, sağdan yaklaşırken bulduğumuz limit, birbirinden farklı. Eğer iki farklı sayıya yaklaşıyorsak, limit yoktur diyoruz. Yani buradaki limit yoktur. Şöyle de ifade edebiliriz. Ancak ve ancak, x bir c değerine negatif yönden yaklaşırken, f x'in limiti, x c'ye pozitif yaklaşırken f limitine ve bu iki limit de l'ye eşitse, x c değerine yaklaşırken f limiti l'dir. Bunu burada göremedik. Soldan yaklaşırken limit eksi 1'di. Sağdan yaklaşırken de limit artı 1'di. İki taraftan limit aynı değildi. O nedenle bu limit yoktur.